Evet, sı sıvı tüketiminde çay ve kahve suyun yerine geçer mi? Aslında geçmiyor kişi çok fazla bunları tükettiğinde, örneğin kişi çok fazla kahve içtiğinde veya çay tükettiğinde susuzluk hissini unutuyor. Ve su içmeyi unutuyor. E, yerine geçmez, hatta fazla çay ve kahve tükettiğimizde, beş bardan üzerinde çay kahve tükettiğimizde özellikle vücuttan su atımını hızlandırıyor. E, bu da bizim için sağlıksız duruma geçiyor. E, hep söylerim bir bardak çay veya kahve tükettiğinizde mutlaka yanında da bir bardak su tüketelim diye. Ne Can, bazı diyete giren kabızlık sorunu yaşandığını duyuyoruz. Peki bu neden oluşuyor? Şöyle kişi eğer yeterince dikli beslenmiyorsa, e, suyunu eksik içiyorsa kabızlık problemi yaşanabiliyor. Fakat kişi herhangi sebzesini güzel tüketiyorsa, lifli meyvelerini güzel tüketiyorsa suyunu da güzel içiyorsa böyle bir problemle zaten karşılaşmıyoruz. Bu durumda ne yapılabilir? Önce bir suyunu sorgulayacağız. Gerçekten suyunu içiyor mu? Çünkü istediğimiz aslında su miktarı 8 bardak ve üstü. E kişi diyor ki şu an benim su içme alışkanlığım yok. Ben maksimum 5-6 bardak bazen gün geliyor 2 bardak anca içebiliyorum. Her zaman önerim böyle aromalı sular. Suların içerisine şu an tam kiraz atabilirsiniz. Biraz vane yaprakları koyabilirsiniz. Birkaç dal maydanoz eklediğinizde hem ödamatıcı su yapmış oluyorsunuz. Hem de o suyun aslında tadını baskıladığınız için biraz daha su içme alışkanlığı kazanıyorsunuz. E, eğer ki kişinin tansiyonu varsa burada da uyaralım çok fazla limon dilimleri veya değişik zencefil parçaları gibi şeklinde e, besinler içerisine, suların içerisine atmasınlar. Çok Çünkü çok duyuluyor. Suyu yani suyun yani. içerisine şu an biz tarçınlar atıyoruz, şunları atıyoruz. Kişinin limon çok sıkılıyor. Limon çok sıkılıyor. Kişinin örneğin bir e, hipoglisemisi varsa yani şeker düşüklüğü dediğimiz durum varsa iki saat aç kaldığında elde ayakta titreme oluyorsa hipoglisemi belirtisi olabilir. Lütfen baktırsınlar. O durumda örneğin suya tarçın koyduğumuzda aslında kan şekerini daha da düşürüyoruz biz. O durumda kişi komaya girebilir. Ee, yani mutlaka eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa tarçın eklesinler. Fakat hipoglisemik gibi bir durumu varsa eklememizde gerekir. Ee, yine. Başa geri dönelim. Kabızlık demiştik. Evet. E, su tüketimimizi hallettik. Bakıyoruz sebze tüketiyor muyuz yeterince. Çünkü yine az önce bahsettiğimiz gibi fast zengin besleniyor olabiliriz. Veya et ağırlıklı besleniyor olabiliriz. E, sebzeyi birazcık daha hayatımıza veya salata özellikle e, almanız gerekiyor. Ve probiyotik kullanabilir kişi e, probiyotik takviyeleri var şu an. Eğer yeterince probiyotikten zengin beslenemiyorsak probiyotik e, tabletleri veya saçı ürünleri de olabiliyor. O şekilde onlardan yardım alabiliriz. Barsaklarımıza zaten faydalı dost e, bakteriler olduğu için fayda sağlayacaktır.